Emili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan değerli Burçtaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet dertlerimiz bitmiyor. Siz ne kadar bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsanız düzeltilecek şeyler gelip gelip sizi buluyor değil mi? Bakın astroloji konularına karşı bir merakınız varsa bu, bu kanalım var benim biliyorsunuz bunu izlediğiniz yer benim kanalım ve bu kanalın bir oynatma listeleri var. Orada sizler için çok ciddi anlamda verimli olabilecek ve sizin çok işinize yarayabilecek ne var arkadaşlar? Videolar var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar astroloji konularına karşı bir merakınız varsa işte bu merakınızı giderebilecek ciddi anlamda ve evrensel konular ve mesela az önce söylediğim konular var ya işte düzeltilecek şeyler gelip sizi buluyor. Bunun gibi konularda birçok bilgiler var. Evet, Bizim konumuz şu anda ne? Tabii ki burç yorumları olduğu için ben size biraz burç yorumlarından bahsedeyim. Neyden bahsedeceğiz? Şubat 2023'ten bahsedeceğiz. Evet, Şubat ayına Merkür 5. evinizdeyken giriş yapıyorsunuz. Ve aşk, çocuklar, keyif aldığınız konular, bu konularla alakalı e, aksaklık ve problemler. 18 Ocak'ta retro bitimiyle birlikte geride kalıyor. Şimdi 18 Ocak'ta bu retro bitimiyle beraber geride kaldı zaten. Ama mesele ne biliyor musunuz? Mesele bu geçtiğimiz retro yani bu Merkür retrosu hepimizi ciddi anlamda etkiledi. Bakın ben bile burada bir mikrofon edindim arkadaşlar. Niye? Bir anda elim bası verdi güncellemeye. Bir baktım sonra mikrofon çalışmıyor. Bir baktım şuna uğraş, bir baktım klima bozdu. şu bu derken arkadaşlar ne oldu? Sabah oldu erken biz burada çay içerken. Niye? Çünkü baktım bir şeylerin düzeltilmesi bizi hep hep hep hep, hep zaman kaybına sebep oluyor. Ve ben de düzeltmeyi bir kenara koyu verdim. İşte bu düzeltilecek konular arkadaşlar. 18 Ocak'tan sonra biraz geride kalacak. 11 Şubat'ta Merkür 6. evinize Kova burcuna geçiyor. Sağlık, günlük rutin işler, çalışma ortamlarınız, hizmet alanlarınız, evcil hayvanlarınız ile ilgili gündemler, konuşmalar artıyor. Ancak burada 6. eviniz aynı zamanda sizin neyiniz Tabii ki sindirim sisteminiz. Sindirim sisteminiz zihinsel hareketlerinize çok ama çok duyarlı. O yüzden arkadaşlar aklınızdan kafanızdan ne düşüneceğinizi her zaman siz tayin etmeye çalışın. Ve her zaman neyi düşünün? Başınıza gelecek en kötü şey değil. Başınıza gelebilecek en güzel şeye odaklanın ve en güzel ne olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Ve bundan daha iyi olması için neler mümkün? Biliyorsunuz Akses varsa bu tarz şeyleri de var. E, bu tarz cümleler kurun. Hayatınıza hep olumluluklarla yönetmeye çalışın. İnsan hayatta iki şekilde hareket eder. Ya sevgiyle ya kaygıyla. Siz hangi Başak Burcu'ndansınız? Kaygıyla hareket eden Başak Burcu musunuz? Sevgiyle hareket eden Başak Burcu musunuz? Bu videonun altına Yorumunuzu yazabilirsiniz. İşlerinizdeki sorunları çözmeye yönelik konuşmalar ve planlar yapabilirsiniz arkadaşlar. 11 Şubattan sonra. Ve arkadaşlar 5 Şubat'taki Aslan Burcu Dolunay'ı var ve bu Dolunay arkadaşlar sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Bakın burası önemli. 12. ev komple bir kitapların konusu. Ve 12. evinizde gerçekleşeceği için fiziksel ve ruhsal sağlık müdahale yani bu konular var arkadaşlar. Fiziksel ve ruhsal konular. genelde müdahale edemediğimiz alanlardır. Burası bizim. Ve oraya bir gezegen girdiği zaman yoldan çıkıyor açıkçası söyleyeyim. Yani yoldan çıkıyor derken sizin kontrolünüzden çıkıyor. Evrensel bir norma hareket ediyor. Aslında 12. ev, astroloji eğitimi almışlar için bilirler. Bir kerahat vakti diye bir kavram vardır. Oraya da tekamül eder ve çok geniş bir konudur. Ve aslan dolunayı sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Fiziksel ve ruhsal sağlık, kayıplar, angarya işlerle alakalı bazı sonlanmalar ve sonuç alımlar meydana getirebilir. Ve burada artık bir şeylere tamam, artık yeter diyebileceğiniz ve hayatınızda sizi ilerlemeye engel teşkil edebilecek bazı konuların sonlanması ve artık yeter, seninle uğraştığım artık yeter deyip kenara koyabileceğiniz bir tamamlanma verebilir. Bu kenara koyabileceğiniz konu, bazen yaşamınızda sizi düzeltmeye çalıştığınız, yıllarca çaba verdiğiniz bir konu da olabilir, bir kişi bile olabilir değerli arkadaşlar. Evet, bazen hayat öyledir. Sizi hayat alıp bir yere yönlendirmek ister. Bir alana sizi kanalize eder ve o hayatın sizi kanalize ettiği alana gitmeniz gerekir. Eğer o alana gitmezseniz hayat sizi ne yapar? yamultur. Ve yamultunca ne oluyor arkadaşlar? Çile çekiyoruz. Ve siz o alana gitmek için irade gösterdiğinizde ve o alana gitmek için kendinizi kabul duygusuna bıraktığınızda, bu sefer de sizin hayatınıza hizmet etmeyen kişileri tabir, tabir yerindeyse böyle bir cımbızla çeker, kılçıksız bir şekilde alır götürür. Ama biz Başak Burçları'nın Sorunudur bu. Her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz ya. Arkadaşlar yeter artık ya. Yorulduk değil mi? Evet. Mars 25 Mart'a kadar düz harekette 10. evinizde ilerlemesine devam ediyor. 10. ev neydi? İş, kariyer bu alanda ilerliyor. Ve bu iş, kariyer alanında ilerlerken hedeflerinize yönelik olarak daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Ve özellikle eğer bu enerjiyi doğru kullanabilirseniz başarı şansınız ciddi anlamda artacaktır bu süreçte aceleci ve agresif davranışlarınız kariyerinize olumsuz etkiler getirebileceğini unutmamalısınız hatta harita yerleşimlerinize göre arkadaşlar bu davranışların iş kariyer hayatınızda kavgalar çekişmeler sonucu işten ayrılma gibi bazı durumları da sizi hayatınıza getirebilme durum var ama bunu çözebiliyor olmanız için bir doğum haritası danışmanlığı almanız gerekiyor Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz astroarif.com'dan bizle temasa geçebilirsiniz. Ya da işte bu videonun altındaki e, yorumla, yorumlar kısmı değil de işte bu videonun altındaki alanda whatsapp numaramızı görebilirsiniz. Oradaki whatsapp numaramızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. 20 Şubat'ta arkadaşlar balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu da sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. İyi de hocam. Ben balık burcu değilim ki, balık burcuyla ne alakam var? Sen Başak anlatıyordun, karşıt burca geçtin. Öyle değil. Herkesin bir doğum haritası var. Ve bu doğum haritasında herkesin 12 tane burcu var. Ve herkes bu burçları belli oranlarda, belli kombinasyonlarda yansıtıyor ve yaşıyor ve bunlar sizin karakterinizi bu ve davranışlarınızı ve kaderinizi oluşturuyor. Ve dolayısıyla sizin karşıt burcunuz olan 20 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu yeni ay nerede? 7. evinizde. Yani evlilik evinde. Evet. Bu yeni ay 7. evinizde meydana geliyor. Evlilik ve ilişkiler alanınızda hareketlenme meydana gelecek. Eğer hayatınızda biri yoksa bu dönemde yeni başlangıçlar ya da tanınmış önemli insanları hayatınıza girmesi gibi bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda olan kişilerin ise istek ve ihtiyaçlarını bu dönemde daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Ya da geçtiğimiz geçen yıl, e, Temmuz aylarında, Ağustos aylarında ilişkisi bitmiş ya da problem yaşamış ve burada gerçekten belli hakkaniyetleri, belli durumları problemli bir şekilde bitmiş ve o Venüs Retrosu döneminde problemli bir aşkı bitmiş olan başakların da bu dönemde o sevgilileriyle ya da o eşleriyle tekrar barışabilmeleri adına ciddi anlamda bir fırsat söz konusu. Bakın buraya çok dikkat edin. Burada burnunuzun dikine gitmezseniz, benim dediğim doğru demezseniz ve gurur kibir yapmazsanız eskisinden daha iyi bir ilişkiye sizi bekliyor olabilir. Bu sadece yükselen başakları değil, progresyonda yükselenini başakta yaşayanları da kapsar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hocam bunları biz nereden bileceğiz? Danışmanlık alacaksınız, başka çareniz yok. Evet, yani ben haritaları kendim çözerim falan değil. Bu bir deneyim meselesi. Nasıl bir doktor olmak gibi, öyle düşünün. Ya arkadaşın biraz anlıyor, arkadaşın o kadar anlar. Şık yok. İyi bilenden danışmanlık alacaksın. Ha benden al diye de demiyorum. Bunu da sana söyleyeyim. Şimdi yeni ay 20 Şubat ile birlikte Venüs Koç Burcuna geçiyor. Sizin de 8. evinize tekamül ediyor. Ve 8. evinizde ne demek bu? Eşten gelirler. Para, sigorta vesaire gibi mirasla, mirasla alakalı konular. 8. evinize geldiği için de arkadaşlar tahsil edemediğiniz, Alacaklarınızı alabilirsiniz. Borçlarınızı ödemede kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. Eşin ortağın gelirlerinde güzel gelişmeler gözlemleyebilirsiniz. Miras beklentisi içindeyseniz de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazılarınızın da cinsel hayatları şenlenebilir. Evet değerli arkadaşlar 17 Mart'a kadar olan bu dönemde maddi ve manevi destekler sağlayabilirsiniz. Kanalıma beğendiğiniz için ve beğen butonuna basıp aynı zamanda da abone ol butonuna bastığınız için çok teşekkür ederim. Abone olduğunuzda ne ile karşılaşacaksınız? Ben yeni video koyduğumda size bildirimler gelmesi için oradaki zil, çan sesine basıp oradan tümünü işaretlemeniz gerekiyor. Kanalımda sadece bu aylık günlük burç yorumları değil, aynı zamanda yıllık burç yorumları var. Özellikle 2023 yılının tamamını içeren burç yorumunu mutlaka sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun yanında da Evrensel Yaşam, Zihnimi, Evrenle Olan ilişkimi Nasıl Düzenleyebilirim? Konuları kanalımda bol bol var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.